İmanı 2-3 can toplanırsa, onlarla birlikte İsa olacak. İmanı iki 3 can toplanırsa, onlarla birlikte İsa olacak. İsa'ya imanla bir olurlarsa, onlarla birlikte İsa olacak. İsa'ya imanla bir olurlarsa, onlarla. Birlikte İsa olacak Yasakladıkları Sema'da yazar. Çözdükleri şeyler Sema'da çözdük Yasakladıkları Sema'da yazar. Çözdükleri şeyler Sema'da çözük Af almışsa Sema'da af alacak Onlarla birlikte İsa olacak Af almışsa Sema'da af alacak Onlarla birlikte İsa olacak Hev hanım iki can anlaşırlarsa İkisi niyazla yalvarırlarsa Hev hanım iki can anlaşırlarsa İkisi niyazla yalvarırlarsa Hak kabul eder dua ederlerse Onlarla birlikte İsa olacak Hak kabul eder dua ederlerse Onlarla birlikte İsa olacak. <Gülüyor>